Bir mafya parçası Çocuklarınızı bu şarkıdan uzak tutun Ağır uyarım Kanıca sarver etmiş Karanlık burası Cehennem kafamda Cennet istemem Aranan mafya Mafya mafya Sürekli kafamda Sesler sesler aranan Mafya Sokaktayım, aranan mafya benim Sokakları hadım edin, hadım edin, hadım edin Ya ya, stilim ölümcül virüs gibi, virüs gibi Karşıma çıkmayı denemeyin, denemeyin Kilitli kasalarınızın peşindeyim, peşin paraların peşindeyim Peşin verin, acımam kan çıkarabilirim Korona virüsünden daha etkiliyim. Bir e boss company karanlık sokak benim evim Bir e boss company karanlık sokak benim karanlık sokak evim karanlık sokak evim Bir e boss company karanlık sokak benim karanlık sokak evim karanlık sokak evim Bu benim evim verir Ararım mafya Burası benim çöktüğüm Burası benim doğduğum yer Müzik Öleceğin yer